gider basın mensupları, değerlisi kamuoyu, Yeşil Sol Parti Başkanı olarak konuşuyorum, görüşüyorum, görüşüyorum görüşlerimi belirtiyorum. Asla bir ya şiddet, arka asla bir arka şiddet içerikli bir konuşma da değildir. Tamamen demokratik tepkimizi dile getiriyoruz. Yanlış giden bir durum yok, var, yok, akşamdan yok, beri yok. müzakere yok. ediyoruz. Emniyet güçleriyle yaptığımız müzakerede bir umudun açılışını bu şekilde kabul ettiler başta. Saat 5 itibariyle bizimle görüşme oldu bugün. Ondan sonra gece 12'ye doğru bitirdik işlemlerimizi. Sonra bir talimat var denilerek bayrakların söküleceği söylettiler. Dolayısıyla biz bu kararın yanlış olduğunu söylüyoruz. Devam et devam et devam et devam et ne istiyorsun? Sakin ol. Ne ya. oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hemen. Tamam, tamam. ya. Hekim şey ya. ya. ya. saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Hekim saatte. Biz bu kente eşit şartlarda bir yaklaşım bekliyoruz. Ancak ancak son on gündür emniyetten doğru, mücizen doğru. Kalkan kalkan doğru. Kaldır. kaldır Kalkan kaldır. kalkan Kaldır. Aldı. Aldı. Kaldır. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Aldı. Rakip bir partinin vaatlarıyla böyle boyunca koşulsuz Birinci ne yapıyorsun? Dur. Başkan'ı var. İbrahim geri çek. İbrahim. Tamam diyor. Kes gel.